Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile 14 Haziran Perşembe günü başladı nokta son 16 takım belli oldu 2 Temmuz pazartesi gününün ilk maçı Brezilya Meksika maçı olacak ve Dünya Kupası'nın 18 günü oynanacak iki takımın analizlerine geçelim Brezilya 5 kere Dünya Kupası'nı müzesine taşıdı turnuvaya katılmak için 12 maç yapan tecrübeli ekip 2 beraberlik ve 10 galibiyet ile turnuvaya katılmak